Zeki, aktif bir yanardağda tırmanış yapmayı seven, aktif bir yanardağda tırmanış yapmayı seven tuhaf bir arkadaşımız. Ve bir anda bir gürleme duyuyor ve en azı şekilde dışarı çıkmaya karar veriyor. Yani tabanları yağlıyor. Zeki'nin metre cinsinden yanardağın ağzına olan uzaklığının E'nin saniye cinsinden zamana, T'ye göre fonksiyonu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Zeki, sabit bir hızla tırmamaktadır. Bu tabloya göre hangi ifade doğrudur? Arkadaşın ismi Zeki ama yaptığı iş pek de zekice değil. Şimdi bir volkanımız var, bir volkan var. Volkanı çizelim. Zeki, aktif volkanın içinden volkanın ağzına doğru tırmanıyor. Keçi gibi tırmanıyor. Mavi nokta Zeki gösteriyor olsun. Seçeneklere bakmadan önce tabloyu anlamaya çalışalım. Süre sıfır olduğunda, yüksekliği eksi 24, yani volkanın ağzından 24 metre aşağıda. Tırmanmaya başladığında, mavi nokta ile volkanın ağzı arasındaki uzaklık, burası 24 metre. Bu tabloyu bir grafik üzerinde işaretleyebiliriz. Dikey eksende metre cinsinden yükseklik, yata eksende ise saniye cinsinden süre olsun t eşittir 0 olduğunda zekinin yüksekliğinin eksi 24 metre olduğunu tabloda görebiliyoruz. Burası tırmanmaya başladığı yer. Süre 4 yükseldiğinde, yani süredeki değişim eşittir 4 olduğunda, yükseklikteki değişim ne kadar oluyor? Eksi 24 metreden, eksi 21'e gidiyor. Yani yüksekliği 3 artıyor. Yüksekliğini süreye göre hangi oranda arttırıyor? Delta yükseklik, bölü, delta süre, eşittir, eşittir, 3 bölü 4. Bu üçgen işaret biliyorsunuz Yunan alfabesindeki delta harfi ve değişim anlamına geliyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Zeki her saniyede 3 bölü 4 metre yol alıyor. Payın birimi metre, paydanın birimi saniye. 3 bölü 4, metre bölü saniye. Bir sonraki satıra bakarak bunu doğrulayabiliriz. Süredeki değişiklik burada 8, yani 2 katı süre geçmiş. Eğer sabit hızla yol alıyorsa, gittiği uzaklıkta 2 katı olmalı. Gerçekten böyle olduğunu görelim. Eksi 21'den eksi 15'e gidiyor, yani yüksekliği 6 metre artıyor. Yükseklikteki değişim bölü, süredeki değişim eşittir 6 bölü 8. Ki bu da 3 bölü 4'e denktir. Değişim oranının sabit olduğunu görmüş olduk. Bu noktaları da grafikte işaretleyelim. Süre 0 olduğunda yükseklik eksi 24. Süre 4 olduğunda yükseklik eksi 21. Süre 32 olduğunda yükseklik 0. Sürenin bir fonksiyonu olarak yüksekliğin grafiği bunun gibi görünecek. Genel olarak durum bu. Eksi 24 metrede başlıyor, saniyede 3 bölü 4 metre hızla tırmanıyor, 32. saniyede kraterin ağzına varıyor. Şimdi seçenekleri okuyalım ve hangisinin doğru olduğunu bulalım. Zeki kaçmaya karar verdiğinde Yanardağ'ın ağzının 24 metre aşağısındaydı ve çıkarken her 4 saniyede 3 metre tırmandı. Bu seçenek doğru. Diğer seçeneklere de bakalım. Zeki kaçmaya karar verdiğinde yanardağ ağzının 24 metre aşağısındaydı ve çıkarken her 3 saniyede 4 metre tırmandı. Bu doğru değil. Zeki kaçmaya karar verdiğinde yanardağ ağzının 32 metre aşağısındaydı ve çıkarken her 3 saniyede 4 metre tırmandı. Bu yanlış 32 metre aşağıda değildi. Peki kaçmaya karar verdiğinde yanardağ ağzının 32 metre aşağısındaydı ve çıkarken her 4 saniyede 3 metre tırmandı. Evet, bu seçenek de yanlış. Demek ki sadece ilk seçenek doğru.